Fırın kullanmadan tavada yapabileceğiniz enfes bir süt dilimi yaptık bugün sizlerle beraber. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere servisimi alıp. İlk olarak krem şantimizi çırpacağız. Kekimizi yapmadan önce. Çünkü bunun bir müddet kadar dolapta beklemesi lazım. Bir paket kadar Doktor Horker'in krem şantisini kullanacağım. Bir paket krem şantinin üzerine... Bir çay bardağı kadar sütü ekleyeceğim. Bir çay bardağı kadar soğuk sütü ekledim. Ve kıvam alana kadar artık çırpacağım. Krem şantilerimizi 5 dakika kadar çırptıktan sonra artık bir yarım saat kadar buzdolabında soğuk bir şekilde kalacaklar. Artık kekimizin yapımına geçebiliriz. 2 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Ardından üzerine bir buçuk fincan kadar toz şeker ilave edeceğiz. Bir buçuk fincan toz şekerimizi de ilave ettik. Ardından bunu 5 dakika kadar çırpacağız. yumurtamızı ve şekerimizi iyice çırptıktan sonra 1,5 fincan kadar daha süt ekliyoruz sütümüzde ekledikten sonra artık çırpma işleminde biraz daha devam edebiliriz sütümüzde de bir miktar kadar çırptık artık, artık koyu olanlara geçebiliriz yani katı olanları ekleyeceğiz artık 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyoruz ve 8 yemek kaşığı kadar da un ekleyeceğiz. 1, 2 3 ve 8. Gördüğünüz gibi tam bir tepeleme değil, silme de değil. İkisinin ortası oldu. Ve bir pakette kabartma tozumuz var. Şimdi onu da ekleyeceğiz. Hepsini son bir kez çırpacağız. Şimdi kullanacağım tavamı aldım. Gördüğünüz gibi böyle bir yağlı kağıdım var. Ben şimdi yağlı kağıdımı bu boyutlarda keseceğim. Öncelikle ikiye katlıyorum ve ortasından olacak şekilde göz kararı olarak keseceğim bölümleri gözüme canlandırıyorum. Ardından gördüğünüz gibi bu şekilde birkaç sefer katlıyorum. Ve yuvarlak olacak şekilde bu şekilde keseceğim. Bir miktar kadar yağ ile yağlı kağıdımızı yağlıyoruz ki kekimiz kolay çıksın. Yağlama işlemi bittikten sonra böyle bu şekilde kullanacağım bir karton bardağım var ve içerisine hem kıpırdamaması için hem de kekimin iyi kabarması için bir su koyuyorum. Karton bardak veya fincan da olabilir. Yalnız benim ısıya dayanıklı fincanım olmadığı için bu şekilde yapacağım. Ardından bu şekilde kaymasını engel olarak ve tam ortada kalacak şekilde gördüğünüz gibi artık kekimi aktarıyorum. Gördüğünüz gibi artık kapağını da kapattık. Bu şekilde artık ocağın üzerine alacağız. Eğer ki sizin e, tencere kapağınızda veya tava kapağınızda bir delik varsa mutlaka onu da kapatın. Yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde orta ateşte tavamızda kekimiz pişti. Bir kontrol edelim. Kontrolde küçük bir kürdanla yapacağız. Çok az daha pişmeye ihtiyacı var. Tekrardan kapatıyorum ağzını. Gördüğünüz gibi artık tam olarak pişti. İçerisinden bardağıma alabilirim. Ardından Şöyle küçük bir kesme tahtasının üzerine kalayla çıkaracağım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabardı. Öncelikle olarak ben bunlardan küçük küçük dilimler keseceğim. Şimdi kekimizden bir dilim alıyoruz ve ufak ufak bu şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz ortadan ikiye ayırdığımız kekimizin içerisine de bu şekilde bir krem şantimizi koyup ardından üstünü de kapattıktan sonra artık hazır bir tane daha yapalım Fırın kullanmadan tavada yapabileceğiniz enfes bir süt dilimi yaptık bugün sizlerle beraber. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere servisimi alıp. Gördüğünüz gibi nefis bir şekilde kabardı. Hiç fırına gerek yok. Ortalama olarak 10 dakika içerisinde çok rahat bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve servis edebileceğiniz süt dilimlerimiz hazır. Artık çocuklarınıza dışarıda almanız gerekmeyecek. Nefis oldu. Size şöyle kıvamını da göstereyim. İçi de Gördüğünüz gibi hem çok güzel pişti hem de çok güzel kabardı. Hiçbir şekilde fırın kullanmanıza gerek olmadan yapabileceğiniz nefis bir süt dilimi tarifimiz bugün sizlerle beraberdi. De. Bize destek olmayı ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.